Sen mavileri ölmedin mi hala? Bittir lan şeyi. Hayırolam ben ha üstlerindeyim şu an. Adamlar. Oğlum makro ayarını versene bir daha sonra. Allah! Adamlar <gülüyor> Sen ne alıyorsun lan adamlar? <gülüyor> Adamlara bak ya. Çıkarayım. Allah! Yesek işte şaşacak halınız ki şey şeyi y... yani ya. Geldiler, geldiler, kırıyorlar, kırıyorlar, ya, ya, çabuk çabuk çabuk, çabuk lan şurada bak Tamam, kırdırtmadım, sakin Loon, gitti Kırdırtmadım şu diamondlar olan alsın, yükselsin Ne işe ki bunlar, <gülüyor> lan Rengo'yu hatırlıyor mu bak, çocuk o kadar kötü oynuyor ki Bir kere buna oyna makro dediler, çocuk bir seviniyor bana makro dediler görmen lazım <gülüyor> Aynı bizim. Aptal. <gülüyor> Fethit de şöyle seviniyor bak bana makro diyorlar bana makro diyorlar Erkan sence ben makro mıyım? Proyum ben Erkan Adamlar kim oluyor lan lan? Ulan Annemesatim yürüma gittim Oğlum bunlar güzel oynuyor ya. Yoo aaa öldün Ulan topu <gülüyor> bak 5 4 2 <gülüyor> taktiğini yapalım Sali Aha, Bir tane yani bin var biliyordunuz Şey yeşil tecavüz <gülüyor> <gülüyor> Sen neler <gülüyor> izliyorsun <gülüyor> ya <gülüyor> veresiniz. Oğlum bunlar niye tadil ediyor bize? <gülüyor> sakin <gülüyor> ol sakin. Kadın gidiyor. Eee <gülüyor> 2 kilo sıcık alıyor. <gülüyor> İyiymiş lan. Lan gelseniz artık. Ah tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bana sal. Allah ne bak. <gülüyor> Benim ben yitir, rahatsız etmiyor, Yo. Kestim. <gülüyor> <Bir kilo> sayır, <gülüyor> masum kaydı, masum kaydı. Onunu satayım. Ne oldu oğlum bana? Hani Ya puştama geliyor, yol yapıyor bize. Onu <gülüyor> en çok eee pornoda Bunlar Onlar neye Bir dakika, heykel mi yapıyor bunlar? Ne yapıyor? A ne <gülüyor> ne? Konuşamadım da lan. <gülüyor> Yatağa giriyorlar amına. Allahu ekber. Allahu ekber. Geldim, geldim. İndi biri. Abi, Hadi bir bakayım girin. kazandık. Tamam girin, parti kimin girsin? Parti bu Ali, sen de yapın. Allah aşkına Salih son videosunu izledin mi? Survival'daki. Biraz onu izledim <gülüyor> Oğlum o videonun başında öyle ya Oğlum videonun başında şey yaptım e, Emek yok demesinler diye Öyleyse bir kaç tane mutajı bilmiyor Aha aha, aha. Delikanlı adam Sen git kızı. ben bunları kırarım tamam Kazman ya. var mı? Kazman var mı? Kalbim kırıldı Ee tamam. ne yapacağız? Saldır saldır Recep, işte hiç Bak ben tutayım sen kır ha o oha katma yok zaten ben tutayım sen kır diyecektim de sen ben tutayım bende de, de yok ben. kırmızı bize mi geliyor lan yok yana gidiyor maviye gidiyor kırmızıyı denedim adamları kıracaktım Var. kıranları Hı -hı. sen nasıl kestin oğlum onları kestim oğlum adamları jitter baba ya jitter ya yitir. oğlum ben bak çok eskiden bir videomda şey demiştim şakasına hatta canlı yayında eee ben jitter klik yapmıyorum makro basıyorum videoda jitter'ı <gülüyor> montajda ekliyorum dedim Çocuklar inanmış ona bine biliyor musun? Hatta bir çocuk yorum atmış, Bak onu koyarım buraya. Vatan aynı diyelim. Yoo. Terörist. Yorumu gibi. hatırlamıyorum da. Hatta <gülüyor> şey yazmıştı ona. Oynamayı bilmiyor yazmış. Oğlum adamlara yazmıştı. taşı geçiyorum şu an ha maymunlar gibi. Gelseniz. Oğlum sen maviler ölmedin mi hala? Bittir lan şeyi. Hayır oğlum ben üstlerindeyim şu an. Adamlar oğlum atıştırdım. makro ayarını <gülüyor> versene videodan sonra. Aa bak birinde aşağıya. <gülüyor> ne yapıyorsun lan adamları? Adamlara bak ya. Çıkanı indiriyor. Ahahahah. <gülüyor> Yazık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum amura <ama> beyim. <gülüyor> Allah bak ben ölüyorum. Oh! Oğlum dur dur dur sarılar bak onlara gidiyor ben sarıları kırıyorum gidip. Aha öldü sarılar çabuk ol. Sen tutsan onları sen tut onları. Can kız kır kır. Ah kırdım tamam cici. Uf 4 kilo aldım kırarken. Tamam. Doğacak şimdi. Tam bunu sen al. E diğeri nerede? Cehennemle. Üşek. Oyunda X-Black varsa bitmiştir. Ama bana ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> El konişin kardeşim. Kurtlar mı düşüyor? <gülüyor> <gülüyor> Korkun eğmediye. <Emirci. gülüyor> Bana soran en son ne yazdidin? Sarışın mıydı olduğumu bilmiyordum <gülüyor> Al işte Mavi geliyor ortaya ya Şu mavileri bitirelim Sali. <gülüyor> aa. <gülüyor> mi Salih? Ulan olur. Mavileri bitirelim mavileri Ulan şu çentleri şu ete koymadan ölürsem var ya Babaannenize twerk yaparım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aliii Gel gel, oğlum maviye gelin ya, maviye kıracağım ben. Maviye kır. Uh, lan badanlar ya ne böyle? Ne oluyor er Erkan sana, ne oluyor? Beyler maviyi kırıyorum ben ha. Hadi beyler maviye gelin, Allah ırmağa gidiyorum. Lan. Tamam kırdım ben, kırdım. Kırmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan. lan? <gülüyor> Ne oluyor ya? Ben sakın ölme bak, ben ben ölmem. Ben, ben Ender de ölme. Serizim. Ben bir endüfö alayım. Endüföne ne yapacağım? Nereden geldi? Görünmezmiş ya. Şimdi beni alsa bu da ölür, o riske girmez herhalde. Bir dakika, şöyle bir şey yapacağım ben. Bir dakika bir dakika geliyorum. Tünel kazacağım kendime. Olay olay yerine acil ambulans. Sadece gönderdin mi bunu? 20'a gitti 20 o 20'en yeri acılan bulamaz 20'en yeri 20'en yeri Ananı düştüm Tam bir Türk polisi Aha <gülüyor> ölmedin <gülüyor> Nasıl ölmedin? 5'teydim abi de <gülüyor> <çok gülüyor> Ballak uçul mu aldın arkana? Bunu bilmesek de olurdu <gülüyor> Yarım saat bak ya bir saat de olabilir <gülüyor> Anneme tableti ver diyor. Anneme tableti ver diyor. Geçen bir sıçmış şey, Manuelize tablosuna gidiyorum. <ona> sen adamını koydular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geliyorum, geliyorum işte. Ben geldim yolu. Var, lan, lan oğlum bu maviymiş ben bunu sen zannediyorum. Yanından geçtim adamın. Onu ütüdüm ölüyorum. Var ya. Geliyorum, geliyorum kaç kaç ben geliyorum. Ben ölmem. Hayır bir tane tansya geldi abi hayır ya. Tamam ben de onları şimdi. Ya, oğlum. oğlum. Ana ayak üstüne aldı mutfak masasına. Mu? Çek beni çek beni çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Bu filim Osman Gazi'ye gelsin. Çekiyoruz. Buradan ATL'ye gelsin. Adam geldi. Helal be. <gülüyor> Bak babanın Avrasya tünelinin orada tecavüz edip geldi. Onun nereye sikerim ya tamam. you <laughs> are